Alo, selam. Aleyküm Minecraft oynuyor musun? Evet. Oynayalım mı? Hayır. Tamam. Evet, bu da, da CraftFrage'e girdim ve CraftFrage'e birkaç insana tanıştım. Onları çocuk olduğumu söylemeye ve onları çocuk olduğuma ikna etmeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gider. Bu arada kanala abone olma ekşerinin sayısı, abone olmayı, akılın sayısını geçmiş arkadaşlar. Lütfen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben arkada girdim ben. Oyuncunun oyuncunun bir takımı var mı slash takımı? Abi Bekler, nokta yazdım. Ben sessizim. Nokta yazdım. Ha ben sessizim sen misin? K abi. Kaya abi. Aa YouTuber, YouTuber, YouTuber. Kanalın ne? Kanalın, kanalın ne? Kanalın ne? Kaçtı <gülüyor> <Aa, gülüyor> <gülüyor> benden. geri gel. Sahibiyle tanışacaksın. Aa maftas ki benden. Aaa. Ay oh. abi. Hadi kullanmayın interneti. Özür dilerim. abi. alacak oh şimdi onu? Ah! Kaya ah! Ayağı. Fendi. <gülüyor> <Efendim? gülüyor> Kaçma Oha. sen Oha. abi. Sen Aa yok abi seni seviyorum Koya. Abi. abi senin kaç abonem var? Seni çekerim seni severek izliyor uçka. Kaç abonem var? Uçka. uçka. Gel <gülüyor> abi, abi. Sen sen YouTuber takın var mı? YouTuber takın var mı senin? Hayır. Yok YouTuber... kanka. O yüzden yetiyor o zaman. Hayır, o değil. ya. Oo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oo. Vabbe. Oo, vabbe vabbe. Ne oldu lan? Birisi var. Ben bu çok iyi oynuyorum. Mahmut abi, Mahmut abi, Mahmut abi vur kafasına. Gel combo gelelim combo. Kapıda lanç ederiz. combo de sen kimsin? Combo kim ya? İkisi de yandan birim diye. Abi ben de atabilir miyim? Ben de eş atabilir miyim? Tamam. Nerede? Ha bekle bakayım çıkman lazım. Bir Biriz var. Tam. Sen de öksürüyorsun mu gülüyorsun mu? Gülüyorsun. Ağla. Ağlıyor. Bak sana ağlıyor dedi abi. Yok, yani Bana ağlıyor abi, dedi. Abi o ne abi? Abi özüm abi. Senin bir bitti. Özen bitti. Senin bitti bu. <gülüyor> Mustafa mı lan bu? Mustafa mı lan bu? Urmayı bırak. Mustafa, Mustafa oğlum bu. Murba'ya bırakır mısın? Gel buraya Mustafa'yı mısın lan sen? Hayır Ama nasıl? Ha, ben kafamı ben bilmem abi yanlarım İlk defa biliyorum. Ben ilk defa oynuyom abi Bana e, oyun Vurma abi kafama Ha gönlüsü <gülüyor> gibi Kay yudal kay Dalayım mı dalayım mı dalayım mı gel lan buraya Gel lan senin kendini alacağım lan ben kendini alacağım ha. Dur senin kendini... dur, dur dur abi vurmayalım vurmayalım Dur ben o potion basayım onu öpeyim mi Hı <gülüyor> Öptüm abi Vur, Vurayım mı biraz lan <gülüyor> vurayım mı vurayım mı dur Öpeyim mi Öpeceğim Hı hı hı hı bastık lan Evet tüm patronumu bastım lan Teşekkür ederim Nereye, nereye gidiyorsun Aa kaçıyor Pişan bak aa gel buraya gel buraya hızı bitmiş hızı bitmiş <gülüyor> aa yine şif bastı öpeyim mi öpeyim mi <gülüyor> öpeyim mi, mi bir şey söyle öpebilir miyim ama endipörler uç, uçar, uçar endipör atarsam uçar o uçar <gülüyor> endipörlerini ben aldım bana geldi al abi yalnız bak, abi bir şey söyleyeceğim bak. Ah. Aa! Abi ayan kraldır. Al al al onların hepsini al. Beni öldürecek al, al, misiniz? Al, al. Beni öldürecek misiniz? Aa seni yüpe yerim. Teşekkür ederim. Nerede o? Nerede o? Gel buraya gel Bambut iste. Ne var? Veysel oğlum seni keseceğim. Am gel dur dur dur. 1v1 dur dur. 1v1 hadi. Senin yaşın kaç? 14. Seni yeşin kadar adam öldürdüm. Vallahi. Hadi atacağız mı? Hadi go. Atıyorum. Abi hangisi no, no, no, atayım? Lan manyak no, no, mısınız? Hayır 1v1 1v1 yapma, yapma. Ya 1 1 v 1 bak. Bir, Ama sen pro'sun. Atıyorum. Ben sana nasıl söyleyeceğim? A few minutes later. Lan lan şey şey. Maltimos ki. Dal dal dal intikamını hmm. al Maltimos. Sen bana potion takti. Ve şimdi seni bağlayacağım. Ra... O kim lan? <gülüyor> ben korktum <abi>, azı. Kim <gülüyor> o? Raufay kim? Can nasıl geldi lan? Yolu nasıl evet, potion basıyorum canım yükselmiyor. O ne lan? <gülüyor> o da doğru ben de gördüm. Eyvallah abi. Valla potion basıyorum canım yükselmedi ya. Ohii. <gülüyor> Bu gülüşünü kaynağı bir seveyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Benim gerçek sesinle konuşsak ay abi. Abi gerçek sesin buzattın. <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim Malik. Malik sana bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> bana mı dedin? Oğlum sen geri zekalı mısın? Ben senin daha yeni ateşlerancını bozurum. Hadi <gülüyor> <gülüyor> niye içmiyorsun geri zekalı? <gülüyor> Kime dedi? Sana mı dedi? Sana dedim. Hemen. Sen bana Balsana ne dedin? Salak derdi. Oğlum Andalsene. Oğlum ha, sen özgür müsün? <gülüyor> evet. <gülüyor> oğlum, da, oğlum intikamını <gülüyor> <Evet>. al. <aldın. Mesela gülüyor> <geçen gülüyor> seni bu öldürdü. Geçenler <gülüyor> seni bu öldürdü, intikamını al. Oğlum. Ben ölürsem abi. ben ölürsem bok alırsın. Botun bitti geri zekalı. <gülüyor> kaya abime dokunma. Evet Kaya abi. Kaya, Kayu. <gülüyor> Neyse özür dile lan. Özür dile lan. Özür dile. Özür dile özür. Seninimi şahecitirlottu. <gülüyor> Çilebe. Çilebe şurada kitir. Hadi ben beni indir bölüm bitti. Benim de bitti. Ne yapacağız? buraya nereye kadar Övenin kaçacağım? Ne yapayım? Ne yapayım? Azule. Azule'yi vururum. Kayı, nerede? Barbar abi. Abi. Ne? intikam alacağım. Ne oldu? Barbar'ın var kıskandın mı? Yok yok bende de yok yok ben de bedvars sandım kanka kusura bakma ben bedvarsdayım senin <gülüyor> kit var zannettin değil mi? Aynen <gülüyor> kit var sanırım <zannettin>, bedvars değil Eee <gülüyor> <gülüyor> tamam youtuber değilim ben youtuberlarda kit yok zaten ben biliyorum. Sen o yüzden youtubersun bildiğine göre Ne, ha, ne alakası var? <gülüyor> i̇lk açtığım sandıkta full demirseye çıktı şansıma düştüm. Ben sana küstüm Neden? Neden bana küstün? Niyeymiş? Onu aldattın ama ben sana küsmedim. Anne oradan um, tam maraksana. atmak deriz. He, ben yanıyorum öleceğim. Yanıyorum canım çok az. <gülüyor> Heh, yanarak öleceğim. Allah kardeş yanarak ölüyorum. <gülüyor> gördün mü yanar. Niye geliyor lan? Ah ne Dur, lanma! Abi mal ya. Kaya <gülüyor> abi gel. Öfendi. Mafasın patik nisli. Bakın. Kaya abi. Öfendi. At içeri giyirim. Yok bu patik o. Al, al, al. aldım. Adam bak. Al, al, ateş topu at. Sen sen Al Kaya abi arkadan. Yaa sen harikasın. Gel. Yandım bu. Çekiyordum öpücem. Sıltım yoksa Kaya abi koruyacağım. Öldür onları. Onları öldür. <gülüyor> <gülüyor> Kanki, yeni kadeince adam kaçışa bak. Öldür onları vur kafalarında. <gülüyor> ah. Hayır nasıl öldürsün? Öldürdüm. Ölmedim. Ben de Sen birini mi? öldüreceğim az kaldı. Öldürdüm. Ah. <gülüyor> Öldüm Kaya abi. Ne oldu? Öldün? Niye öldün? Sadece geceleri yatabiliyormuşuz. Ya. Tamam ben halledeceğim sen izleme mi? Bak şimdi oyunu kazanıyor senin için Gelen buraya pislikler PİL <gülüyor> PİL mı? Aa takım değilmiş Ana ben sessizim ölüyoo Hile ya bu oruç Pardon pardon özür dilerim özür dilerim Hikâye kâye abi kâye abiden çıktı şey yani ben şey demek istedim Orman evladı. Sen ne çıplaksın? plaksın? Ben fakat ben aldım. Benim eşliğimi çaldım. sen YT değil misin? Egolu olman lazım kanka. Ben mi? Olayım. Egoluyorum ben. Ha pardon. Abi. Abi. Çıçıçıçıçıçım. Benim benim yani. şaka yaptım benim benim. Benim benim, benim benim. benim benim benim. Tamam tamam. <Gülüyor> Sana kimse vuramaz. Hira bunlar, bunlar, Hile bunlar. Hile bunlar ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. O kadar, hile ne oldu şey abi? Ne oldu? Ne adam geliyor. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Hayır ben Kari'yum ama Ali'yim Kari'yusun ama Ali'sin Evet. Ya ben Youtuber falan değilim Siz bir Youtuber sandınız ama değilim Çıkmadan önce gerçek sesinle konuşsana hmm. Niye? Lütfen Niye bu i̇şte ses ses kaydalıp çan değil mi? Hayır Sen niye anlatıcamsın? Sadece hani Youtuber oldun merak ettim Aga et. <gülüyor> Salak olan... gibi düştü Ama Aga. güzeldi Aga bir şey söyleyeceğim ee, aga çocuğun Zaten... şimdi özel şeyine baktım da YouTube'u falan hiç ekledi değil bu arada. Tamam yani hesabı çünkü bu. Olabilir. Hayır, yeni hesabım değil. Hmm, Kullanım değil. Kesin sele seni... efiyeceğimdir sansüre uğraşma. Kim geldi? Gerldikim geldi. Ne aga? Sansüremek, sansürle uğraşmak istemedi demiyor <gülüyor> Kim geldi Kim geldi dedim. Kim <gülüyor> Abi açma şunu dedim. Neden? Para kesecek. Youtuber değilim ben. Youtuber değilim. Yanlışlıkla açıyorum. Ha tam o zaman. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Yanlışlıkla açtım programı. <gülüyor> evet, tamam tamam. Abi koru. Abi koruyun beni. Şimdi... Abi koru. O nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Adam nerede? Ortadayım. Geliyorum, ay, geliyorum, geliyorum. Efendim geliyorum. Ay, ay, ay. Adım Ali. Ali. Allah Ali. Geliyorum. Nerede? <gülüyor> İnanılmadım ben Küfür etme Hayır ölmemem lazım Küfür çok <gülüyor> kötü Küfür Kaya abi bile önermiyor Hayır küfür önermiyorum Önermiyorum küfür çok Bir, çok şey, bir şey söyleyeceğim evet. Kaya abi çok yaşa Kaya abi Ben niye bu keredim? E benim Söldüğün bu keredeler Ulan ulan! Ben küfür etmedim. Aa ben neymişim? Ben ne yaptım? <gülüyor> Arkadaşlar buteleri açtırdım. Nasıl açtın? Demek ki şey ee, açıldı, da. buteliz açıldı. Benden daha yeni fark ediyorum. Oğlum bu açıyor bizim butemizde yani. Oğlum sen nasıl yerdesin lan sen? Mısır? İşte biliyorsun Yani Nasıl lan? öyle bir şey yapmadım. Hangi yetesin? Bahar onu söyle. Öyle şöyle. bir şey yapmadım. Ünlü olum. Oha lan. Bu kim? Hangi yete? Hiç izlemedim. Ne izlemişimdir. Hayır yani. Hangi yeti olduğunu söyler misin? Hayır Hay ben. <gülüyor> Arkadaşlar e, youtuber değilim. Hı. Yani şey. Hı. Tamam video çekiyordum ama yani ünlü biri değilim. Ama şey zaten e, 4 kişilik odada olduğumuz için. E, yasaklamakta yani mutelemek haksızdılar e, çünkü sonuçta evet yadaydım yani şikayet yani şikayet yok dışarıya bir kimse şikayet etmedi mi kimseyi kimseyi birbirine şikayet etmediyse mutelayamazlar zaten şey dedi bana özel odalıkları mutele e, dediğimiz gözden kaçmıyor yani özel olduğu gözden kaçmıyor kusura bakmayın yazdı ben de Öyle tamam yazdım hayır yani herhangi bir yetkim yok benim yani düzgünce insan gibi ben, konuştum de... ha ben de Gerçekten... diyecek Gerçek olsaydım. hesabım. sende -7 RC bu goldu. bu Ben, de ben de onu diyecektim. Resti yazabilirsin. Hayır. Yazdım. Kimse Gerçek hesabını bana arka atar mısın abi? Evet, atarım. atarım. Ee, teşekkür Ayaz ederim. Atarım benim şeyim. Ben Sayın isterseniz ismimi yazayım abi. Siz şey. Atılmasını istiyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Aynen